Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün hepinizin en beklediği şeyi sonunda çekiyorum. Denge değişikliği arkadaşlar. Browstar'da denge değişikliği yayınlandı. Ve en garibi de ne biliyor musunuz? Birisi iki gün veya bir gün önce yayınlandı. Yani dün. Bir sonraki de şu an bugün yayınlandı. Ve ben bu ikisi de birleştirdim. Yani hepsini şimdi bu videoda öğreneceksiniz. Hepsi geldi arkadaşlar. Geliş günlerini filanını da açıklayacağım zaten çoğunu daha önce de görmüştürsünüz. Sadece açıklaması yapıldı. Yine de isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. İlk denge değişikliğimiz arkadaşlar. Bu arada gruplar halinde inceleyeceğiz. Mesela savaşçı gruplarını bağları filanı. Neyse şimdi anlarsınız videoda. Hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci denge değişikliğimiz arkadaşlar. Gale daha iyi hasar veren 6 küçük mermi gönderir arkadaşlar. Bu zaten tam güncelleme geldiğinde gelmişti arkadaşlar. Bu yani e, önceden de vardı. Bu arkadaşlar bu neden yaptım derseniz bu bak mı öf mü diye çok... Konuşuluyordu ve gördüğünüz gibi Supercell'in açıklamasına göre daha iyi hasar veriyormuş arkadaşlar. Küçüldüğü için demek ki bu bir buff arkadaşlar. Hani merak edenler için söylemek isterim. Sonra arkadaşlar Super saldırısında artık geri tepmiyor. Bilirsiniz hani ulti kullandığında yani Super saldırısı yaptığında hani geriye doğru zıplıyordu ya. O artık kaldırıldı onu yapmayacak arkadaşlar. Bu da bundan yaklaşık güncelleme geldikten bir gün sonra arkadaşlar gerçekleştirildi. Sonra arkadaşlar ultisinin düşmanı itme mesafesi yükseltildi arkadaşlar. Bu da dün oldu arkadaşlar. Bu bu yeteneğe de dün yaptılar yayılı ve cidden güzel oldu. Ben de fark ettim. Menzilini arttırmışlar arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ikinci maddemize geçelim. Nani'nin sağlığı arkadaşlar 2400'den 2600'e yükseltildi. E, gayet güzel oldu diyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü Nani bu güncellemede baya bir güç getirildi. Bu denge değişikliği en çok ona yaradı arkadaşlar. Şimdi çünkü bazı maddeli EDA var. Sonra arkadaşlar mermi isabet tutarlılığı yükseltildi. Bu arkadaşlar birinci yaptığım can olayı direkt güncellemede geldi. Bu ise mermi isabet tutarlılığının yükseltilmesi de dün geldi. Yani arkadaşlar biliyorsunuz naninin belli bir menzili var ya. Oraya attıktan sonra biraz daha ileri gidecek. Hani topun üçe bölünme durumu var ya ondan bahsetmiyorum arkadaşlar. O daha da ileri bir seviyeye çekildi. Ondan bahsediyorum. Ve arkadaşlar artık mermisi hedef kaçırırsa ekstra mesabe kat edecek. İşte bu da o 3 top olayı arkadaşlar. Bu da direkt güncellemede geldi arkadaşlar. Yani menzil bittiğinde top işte arkadaşlar. 3'e ayrılıyor. Bu işte bu buff hani mermisi kaçırılırsa ekstra mesabe kat edecek buff'u arkadaşlar. Kısacası arkadaşlar Naniye 3'de 3 Buff gelmiş bence yapılmamalıydı Yere ya tabii ki kesin bir şey söyleyemem Üçüncü maddemiz ise arkadaşlar Dynamike'ın Stres şarkı aksesuarı vardı biliyorsunuz Dönüyordu ana hani, dinamitler falan atıyordu Artık arkadaşlar onu kullandığında daha hızlı hareket edecekmiş arkadaşlar Bu da dün gelen bir şey bunu da ben denedim bir yerde Ve cidden doğru çıktı sanki biraz daha normalden hızlı hareket ediyor arkadaşlar bu da güzel bir iş olmuş arkadaşlar. Dynamite için güzel. Dördüncü maddemiz arkadaşlar. Leon'un mermisinin yani her bir bıçağının. Hani bıçak atıyor ya Leon. İşte onlardan birinin hasarı 440 bu adı. Birinci seviye olarak hesaplayın hepsini. İşte 440'lı onu 460'a yükseltmişler. Yani 20 hasar puanı daha fazla arkadaşlar. Sonra klonu artık bir vuruş Pardon arkadaşlar klonu bir vuruşta ölüyordu arkadaşlar hani aksesuarı biliyorsunuz klon yapıyordu kendine. İşte o bir vuruşta ölüyordu arkadaşlar bundan sonra iki vuruşta ölecek. Bu da gayet iyi bir özellik olmuş çünkü hani artık düşmanlara daha çok şaşırtabilecek. Normalde düşmanlar fazla şaşırmıyordu. İlk vuruşta zaten ölen bir klondu şimdi ikiye çıktı. Ve arkadaşlar klona verilen hasar artık gözükecek. Hani 600 mi vuruyorsunuz? 600 diye gözükecek. Hani iyice Leon'a benzetmişler, Canlandırmışlar. Bu sayede düşmanların çok fazla şaşıracağını düşünüyorum. Sonraki maddemiz, 5. maddemiz arkadaşlar. Tara'nın mermi hasarı 420'den 460'a çıkartıldı arkadaşlar. Eğer hatırlarsanız bir önceki videomu da izlerseiz arkadaşlar. Bir önceki denge değişikliğinde de buff almıştı. Cidden garip bir olay. Hani Gitgide geçenkinde sanıyorum ki can buffı almıştı. Şimdi de e, mermisinin hasarı arttırıldı. Ondan buff aldı. Çok fazla buff veriyorlar arkadaşlar. Tara'ya ben büyük bir nörf bekliyorum. Ama cidden arkadaşlar çok iyi bir karakter diyemem. Ama sağlamlaştırıldı artık. Yani bir tane olsun nerf gelmeli. Altıncı maddemiz arkadaşlar geni. Buna çok bekliyordum arkadaşlar. Çünkü takım olay oyunlarında bilinen çok kullanılan bir karakterdi ve yani herkesin favorisiydi diyebilirim. Bu da küçük bir eee nörf getirmişler. Jin'in canı artık arkadaşlar 3600'den 3400'e düşürüldü. Bu da yine güncelleme geldiğinde olan bir olaydı arkadaşlar. Tanının vermesi de öyle arkadaşlar. Hani tarih belirtiyordum ya bu ikisini söylemeyi unuttum. Bunlar böyleydi. Leon'unki arkadaşlar 2 gün önce yayınlandı. Onun dışında arkadaşlar Jackie. Jackie Cidden arkadaşlar son zamanlarda denge değişikliklerinde çok ismi geçen bir karakter. Onun arkadaşlar canı 5200'den 5000'e düşürüldü arkadaşlar. Bu da direkt ilk güncelleme geldiğinde olan bir nerf'tü. Sonra arkadaşlar yeni bir karar alınmış. Bu da dün geldi arkadaşlar. Aksesuar kullanımı 2'den 3'e çıktı. Geçen denge değişikliğinde arkadaşlar 3'tü. 2'ye düşürülmüştü. Şimdi Y'den yükseltildi arkadaşlar. Bu da dün uygulandı. Sonra arkadaşlar yine dün gelen Jacky ile ilgili bir şeyimiz var. O da aksesuarının yükselt, yükselttiği hız 30'da arkadaşlar. Yani Jacky'e %30 bir Hız oranı veriyordu. Şimdi o %20'ye düşürüldü arkadaşlar. Yani arkadaşlar fena değil diyelim. Hani yerinde falan demeyeceğim. Şimdi arkadaşlar 8. maddemiz ciddi. Bomba bir madde. Mr. P'nin arkadaşlar. Bu da direkt güncelleme geldiğinde oldu. Şu an bakabilirsiniz. Mr. P'nin ikinci yıldız gücü değiştirildi arkadaşlar. Yeniden sıfırdan yapıldı. da en büyük sebebi arkadaşlar. Aksesuarıyla aynıydı. Yardımcısına güç sağlıyordu Süpercell de sanırım bunu saçma bulduğu için değiştirmiş arkadaşlar Artık yeni ikinci yıldız gücü arkadaşlar Döner Kapı e, adlı yıldız gücü arkadaşlar Ne yapıyor derseniz Mr.P'nin ultisinden biliyorsunuz ki küçük yardımcıları çıkıyor arkadaşlar Onlar öldüğünde 3 saniye içinde Y'den Y'den gelmelerini sağlıyor Yani güzel bir şey arkadaşlar Fena değil Birçoktan bir fark yapılmış güzel arkadaşlar. Sonra dokuzuncu maddemiz ise emzin canı 3800'den 3600'e düşürüldü arkadaşlar. Bu da güncelleme geldikten bir gün sonra olan bir şey. Sonra aksesuar kullanımı 2'den 3'e çıktı. Bu da dün oldu arkadaşlar. Ve son olarak emz ile ilgili aksesuarın etkenliğinin çapı düşürüldü. Bu da bugün oldu arkadaşlar. Yani yuvarlak bir çember içinde biliyorsunuz aksesuarı kullanıyordu. Onun çapı birazcık daha düşürüldü arkadaşlar. Bu çok gerekli bir şey değildi ama olmuş arkadaşlar. O yüzden fazla bir yorumum yok buna. Onuncu maddemiz ise arkadaşlar Sprout. Yani arkadaşlar Sprout ciltten çok yargı dağıtan bir karakterdi. Ona da 2 d 2nin öfkesi gelmiş. Yani 2 tane nörfü var. Sprout artık her ulti kullandığında 5 saniye bekleyecek. Bu direk güncellemede geldi arkadaşlar. Ve ulti doldurması zorlaştı arkadaşlar. Bu da dün gelen bir özellik. Yani bekliyor muydum? Evet arkadaşlar. Çünkü ultisiyle bayağı iş yapıyordu. Özellikle savaş toplumluğun vazgeçilmez bir karakteriydi. Bu yüzden bu ona bir oldu yani. O konuda sözüm yok. Sonraki maddemiz de 11. maddemiz arkadaşlar. Şehir saldırısı etkinliğinde... Normal seviyeye geldiğiniz anda Zorluk seviyesinin en başı normal biliyorsunuz Artık onu geçmek daha da basitleştirilmiş Bu da bugün geldi ve Gayet mantıklı bir şey arkadaşlar Çünkü cidden sanki Aynı şeyi yapıyormuşuz gibiydi Hani Zorla normal sanki aynıydı Bu normal olan Daha da basitleştirilmiş arkadaşlar Sonra arkadaşlar Frank'in Ultisi ve Boğ'nun Ayı kapanı yıldız gücü biliyorsunuz ki mega canavarı donduruyordu arkadaşlar. Artık bunun etkisi yani daha az bir şekilde etkileyecek arkadaşlar. Burada da söylemek isterim hemen. Sonra arkadaşlar 12. maddemiz ve son maddemiz ise on, şey mega canavarın binaya gitlenmesi bug'ı çözüldü. Biliyorsunuz ki eğer nasıl desem Gale'ın ultisine mega canavara doğrultup bir binaya isabet ettirirseniz arkadaşlar canavar bir süreliğine bug'a giriyordu. Bu artık arkadaşlar düzeltilmiş. Ve Surge'ün bir bug'ı vardı arkadaşlar. Aksesuar ve ultiyi aynı anda bastığınızda ultisi yok olmuyordu. Sürekli seviye atlatabiliyordunuz. Üçüncü seviyeye kadar gelebiliyordu yani sona kadar. Bu da arkadaşlar artık çözülmüş. Bunu yapamayacaksınız. Ancak arkadaşlar bu dediğim bug'ları. Bug'ların hepsi dostluk maçında yapabiliyorsunuz. Süpersel bu size şu ana kadar tüm dediğim bugları dostluk maçından kaldırmamış. Hepsi şu an yani deneyebilirsiniz. Hepsi var arkadaşlar. Sadece normal savaşta yapamıyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar Dali'nin e, su üzerinden geçme, geçememe bugı vardı. Bu çözüldü. Artık suyun üzerinden geçebilecek. Ancak dostluk maçında geçemeyecek. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar bu buglar. Dostluk maçından kaldırılmadı. Ve son olarak arkadaşlar. 12. maddenin son maddesi de arkadaşlar. Rozet değişimi bakı çözüldü arkadaşlar. Yani nasıldı? Mesela Ems ile El Primo'nun rozeti vardı arkadaşlar. O tür şeyler vardı. Bu da artık çözülmüş arkadaşlar. Bu da çok sevindim arkadaşlar. Başka bir denge değişimliği maddemiz yok. Size bugün... Yani çok istediğiniz bir şeydi bu denge değişkenliğini anlattım arkadaşlar. Bu videoya 12 like bekliyorum arkadaşlar. 12 like istiyorum devamları için, bu tarz videoların devamı için arkadaşlar. Bunun dışında başka diyeceğim şey yok. Her kanalı de abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsan sevinirim. Dediğim gibi 12 like yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Başka bir şey söyleyemem bu konuda. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın, esen kalın arkadaşlar.